Olamaz! Saldırı var! Karşı savaş gemisinden saldırı geliyor! Bir şeyler yapmamız lazım! Saldırıya devam ediyorlar! Hadi Fakir! Tamam! Sık dur! Geliyoruz! Arkamızdan geliyor! Ateş ediyor! Hadi Fakir! Hadi! Bize daha güçlü bir savaş gemisi lazım! Aa, olamaz! İyi misin? Şehirde güçlü savaş gemisi varsa alalım hemen. Yoksa bu savaş gemileri bizi öldürecek. Tamamdır Kerem komiser. Gemiye doğru gidiyoruz. Sıkı tutun. Güçlü bir savaş gemisi tüm işimizi görebilir. Bize çok güçlü bir savaş gemisi lazım fakir. Hadi daha hızlı git. <gülüyor> Gelin buraya Kaçmayın. Evet gemimize geldik. Saldırıya hazırız. Görmüş olduğunuz gibi harika bir gemi. İçinde yok yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Eğri oturup doğru konuşalım. World of Warship bir bilgisayar oyunu ve benimle gerçekten severek oynadığım bir oyun. Bugün bunun tanıtımını yaptığım için gerçekten çok mutluyum. Şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum Arkadaşlar ben size kötü bir oyun önerir miyim Sadece bunu söyleyin Bu oyun gerçekten çok beğendiğim Benim de oynadığım bir oyun Sizlere bu yüzden tavsiye ediyorum Şimdi az sonra savaşımıza başlayacağız Ufak bir tanıtım yapacağım sadece Öncelikle benim bu sevdiğim oyunu Aşağıdaki linklerden kayıt olma durumunda Size kazanacağınız ödüllerden Bahsedeceğim arkadaşlar O sırada da size buradaki gemileri göstereyim Harika savaş gemileri var Şu gemi içindeki yapılara bakar mısınız arkadaşlar Özel uçaklar var gemiler var grafikleri zaten söylemeye gerek yok neyse arkadaşlar aşağıda verdiğim linkten kayıt olursanız şu ödülleri kazanıyorsunuz 200 çift balon kazanıyorsunuz 2 tane harika gemiler kazanıyorsunuz arkadaşlar 20 yangın kamuflajı ve premium kazanıyorsunuz arkadaşlar en önemlisi bu ve görmüş olduğunuz gibi bende 2.5 milyon kredi var siz de aşağıdaki linkten üye olursanız 2,5 milyon kredi de kazanıyorsunuz. Arkadaşlar bu oyunda farklı stratejiler ve taktikler çok önemli. Burada gördüğünüz gibi 11 farklı ülke ve 11 farklı ülkenin de değişik gemileri, savaş gemileri, uçak gemileri, destoyerler mevcut. Yani arkadaşlar toplamda nereden baksanız 500 tane belki daha fazla gemi var. Görüyorsunuz zaten burada gemileri ben şöyle tek tek göstereyim arkadaşlar. Bu gemilerin hepsiyle oynayabilirsiniz Aşağıdaki açıklamadaki bağlantıdan oyunu indirin Ve direkt oynamaya başlayın ya Şimdi arkadaşlar zaman kaybetmeden oyuna başlıyoruz Savaş diyoruz Ve oyunumuza giriyoruz Göreceksiniz haritalarda harika Eminim çok beğeneceksiniz Arkadaşlar bu oyunda görmüş olduğunuz tüm gemiler Gerçek dünyadaki orijinal gemilerin Tıp atıp aynısı diyebilirim size. Yani gemilerde gerçek planlara dayanılarak çizilmiş. Oyunda görmüş olduğunuz çoğu gemi buna dayanıyor. Evet şimdi oyunumuza geçtik arkadaşlar. Savaş başlıyor. Çok heyecanlı olacak. Takımımız var arkadaşlar. Takımımızda birkaç tane gemi var. Evet savaş başlıyor arkadaşlar. Takımımızla birlikte savaşa hazırız. Şimdi karşı düşman birliklerine saldıracağız. Onlarda da gerçekten güçlü savaş gemileri olabilir. Dikkatli olmamız lazım. Arkadaşlar bu oyunda önemli olan şey strateji ve taktikleriniz takımla birlikte savaşmanız lazım şu anda gidiyoruz arkadaşlar gemi gerçekten ağır olduğu için birazcık yavaş hareket ediyoruz ama zamanla gemimiz daha çok ilerliyor daha çok hızlanıyor görüyorsunuz gemimizi toplarımız mermilerimiz sonra sualtı roketlerimiz uçağımız falan her şeyimiz hazır arkadaşlar düşman bölgesine doğru gidiyoruz şu anda hala düşman gemileri gözükmedi. Grafiklerde bu arada harika arkadaşlar görüyor musunuz? Burası map arkadaşlar. M'ye basarak map'i açabilirsiniz. Ve işaretlediğiniz konuma otopilot olarak gidebilirsiniz. Yani W, A, S, D tuşlarından sizin kontrol etmenize gerek yok. Otopilot işaretlediğiniz bölgeye sizin için götürüyor gemiyi. Siz sadece savaşa odaklanabiliyorsunuz yani. Neyse şimdi düşmanlar ateş etmeye başladı görüyorsunuz. Roketler bizim gemiyi vurmak üzere. Tamam güzel vurmadı orada 15 kilometre uzakta bir gemi var. Onu ateş ettim arkadaşlar bakalım vurabilecek miyim? Ama şu anda bizden bayağı bu uzakta vuramazsam da sıkıntı yok yani biraz yaklaşabiliriz. Ah be çok yakındık ya neredeyse vuruyorduk bu arada. Bayağı sağlam attık aramızda şu anda 12 kilometre kaldı arkadaşlar gitgide yaklaşıyoruz. Bizim takım roketleri ateşlemeye başladı oha o neydi öyle. Neyse biraz daha yaklaşalım şuna ben bir ateş daha edeyim arkadaşlar mermimizi dolduruyoruz. Roketi yolluyoruz birazcık önüne yollayalım ki. Roket ona ulaşabilsin. Evet. Önüne yolladık. Bakalım vuracağız mı? Hadi. Hadi. Ah be. Çok yakındı. Ama bizimkiler vuruyor. Sıkıntı yok. Bu savaşı alacağız arkadaşlar. Bizimkiler vuruyor. Canı bayağı bir azaldı. Evet. Gemi yanmaya başladı. Görüyor musunuz? Bizimkiler hallediyor işi. Vay. Hadi patlatalım. Evet. Vurdum onu. Patlamak üzere. Az bir şey kaldı. Harika gidiyoruz. Arkadaşlar. Amacımız bölgelere ele geçirmek. Bölgelere ele geçirmek için de tabi tüm gemileri patlatmamız lazım. Hepsini yok ettikten sonra bu savaşı kazanacağız. Orası bir sis oldu ya. Neden öyle oldu? Aha! Su, suyun altından şey gönderiyor. Roket gönderiyor bizim takımdakiler. Güzel. Arkadaşlar, şu 7.5 kilometre uzaklıktaki gemiye saldıracağım şimdi. Bakalım vurabilecek miyim? Topların dönmesi birazcık uzun sürüyor. Çünkü biliyorsunuz bu savaş gemisi ağır bir savaş gemisi arkadaşlar. Orada da bizim takım saldırıyor arkada görüyor musunuz yeşilli olanlar biziz arkadaşlar ateş ettim bakalım vurabileceğiz mi güzel güzel güzel canı bayağı bir azaldı arkadaşlar aha oradaki bizim takımla mıydı yoksa neyse aha dibimizdeymiş ben bunu görmedim şunu vurmamız lazım hadi saldırın şöyle uçak saldırısı yapalım arkadaşlar işaretledik patlamazsa uçaklarımız patlatabilir onu Aa, patladı ya birazcık geç kaldık arkadaşlar sıkıntı yok savaşa devam ediyoruz ya ben bu oyuna hastayım arkadaşlar bu arada açıklamadaki linkten sizler de gelin beraber oynayalım indirenler yorumlara indirdim yazsın kullanıcı adınızı paylaşın beraber oynayalım arkadaşlar ben her türlü sizlerle de oynamaya razıyım yani neyse bakalım kaç gemi var etrafımızda bu arada karaya çarpacağız şöyle dönelim birazcık Karaya çattık galiba arkadaşlar. Şuradaki gemiyi indirelim neyse. O bize vurmadan biz onu vuralım. Evet karaya çarptık bu arada. Bin vurduk. Süper süper. Baya sağlam vurduk arkadaşlar. Uzaktan vurduk onu bu arada. Şurada da yakınlarda da bir gemi var. Neyse bizim yanımızda destek ekip var. Bizim takım arkadaşı öteki gemiye saldırıyor. Biz de şuna saldıralım arkadaşlar. Ne kadar fazla gemiye saldırmışsak. Bu arada diğer takımdakiler de bize ateş ediyorlar. Vuruyorlar şu anda beni. Şunu ateş edeyim arkadaşlar ben. Yanmaya başlamış. Yanan gemilere ateş ederek onları daha kolay patlatabiliriz. Şunu ateş etmeye devam edelim ya patlamak üzere. Hadi takım hadi gösterin kendinizi. Suyun altından roketler gidiyor görüyor musunuz arka tarafta. Güzel 4300 ne. Devam ediyoruz. Şunu da artık patlatalım ya. Roketlerin dolması birazcık uzun sürüyor ama sıkıntı yok. Az sonra tüm roketlerimiz hazır olacak. Şunu evet patlamak üzere bu da yanmaya başladı. Hadi ateş ettik. Süper be. Baya güzel gidiyoruz arkadaşlar. Ben şöyle geriye doğru kaçıyorum birazcık. Çünkü etrafımı sarmaya başladılar. Şunu patlatalım da bir rahatlayalım ya. Evet uçak saldırısı yapacağım yine. Ama uçak saldırısı bu sefer Uf. geç kalmazsa benim için süper olur. Güzel işaretledim. Hadi uçaklar bombalayın orayı. Güzel bombalar attık. Süper bombalar gidiyor şu anda. Arkadaşlar patlamak üzere. Çok az kaldı. Evet evet bizimkiler de saldırıyor. Şunu artık patlatalım. Ateş. Ee, hadi işte bu patladı. Süperiz be. Aldık aldık oyunu aldık. Arkadaşlar zafer bizimdir. Alınan verilen hasarları görüyorsunuz. Savaş performansımız da baya iyiydi. Şimdi sıradaki oyunla devam ediyoruz Şu anda etrafta kimse gözükmüyor arkadaşlar Haydi bakalım Savaş gemimiz Hızlı gidiyor arkadaşlar Yani büyük olduğuna bakmayın Gerçekten çok hızlı ilerliyoruz Dalgaların üzerinde Koca koca dağlar var Tahminen şu dağın arkasından çıkacaklar Şurlardan bir yerlerden çıkabilirler Oralardan ateş mi geliyor Ben mi yanlış gördüm Evet evet Adamlar da bizi arıyor etrafta arkadaşlar. Bizimkiler de şu kısım A'ya doğru gidiyor sanırım. Pardon C'ye doğru gidiyormuş. Biz B'ye doğru gidiyoruz en öndeyiz. Biraz tehlikeli olabilir. En önden gitmek tehlikeli arkadaşlar. Taktik oyunu bu. Biliyorsunuz zaten. Şuradaki gemi mi? Yok değilmiş. Nerede bunlar ya nerede? Hadi çıkın bir an önce karşıma da savaşalım ya. Arkadaşlar. Gerçekten insan oyuna girince böyle direkt savaşın içinde olmak istiyor. Hala gözükmediler. İşte gözüktü 16 kilometre var aramızda. Evet orada bir savaş gemisi var ama oraya kadar ateş edemeyiz arkadaşlar. Birazcık yakınlaşmamız lazım. Tamam sıkıntı yok yakınlaşıyoruz. Şu anda bölgeyi ele geçiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben içerideyim B'yi ele geçiriyoruz şu anda. O savaş gemisine de yakınlaştık 14 kilometre var aramızda Aha şurada bir tane daha var tamam Şunu ateş ediyorum ateş ettim hadi oğlum Vuralım şunu Bakalım vurduk mu Evet vurduk arkadaşlar 710 vurduk Şöyle farklı bir bomba da Atacağım ona Aramızda 5 kilometre var biraz tehlikeli Yavaşlayacağım arkadaşlar Şöyle çünkü onların bölgeye Ne kadar çok yaklaşırsak Bizim için o kadar tehlikeli olur Sayıları çok fazla bir daha ateş ettim onu patlatabiliriz Arkadaşlar adam yanmaya başladı Görüyor musunuz Gemisi yanıyor Hadi şu mermiyi doldur Bir daha ateş ettik Vuralım şunu Canı bayağı bir azaldı arkadaşlar Şuradan da bombalar geliyor Ben gemiyi durdurdum arkadaşlar Daha fazla yaklaşmak istemiyorum o tarafa Şunu vuralım artık Haydi bakalım Çok güzel bizimkiler patlattı onu Şöyle gemimizi arkadaşlar çevirmek istiyorum birazcık çünkü deniz altından roket yollayacağım. Şu aramızda 5 kilometre olana roket atacağım arkadaşlar. Az sonra denizin altından. Evet şöyle deniz elimize alalım. Biraz daha çevirmemiz lazım gemiyi. O bize bombaları atıyor ama denk gelmedi. Güzel tamam. Şöyle. Gemi birazcık ağır olduğu için hızlanması zor oluyor. Bu arada bizi vuruyor. Aa güzel patladı. Bizimkiler onu da patlattı. Şurada bir tane gemi kaldı. Şimdi ona doğru düz ilerleyebiliriz ya. Aslında korkacak bir şey yok ya bizimkiler çatır çatır indiriyor valla. Tamam şuradakine ben saldıramam şimdi şu önümdekine en yakın olan bu. Şuna saldıracağım arkadaşlar. Gel bakalım koçum buraya. Ateş! Arkadaşlar bombayı atarken şunu unutmayın. Birazcık önüne atmanız lazım. Bu sayede gördüğünüz gibi vurduk. Şimdi bombayı yüklüyoruz. Şöyle birazcık önüne ateş attık. Bakalım vurabileceğiz mi? Yok bu sefer vuramadık arkasına düştü arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. Şöyle farklı bir bomba da atabiliriz arkadaşlar şuna. Yolladık bombamızı. Haydi oğlum patla artık. 355 vurduk. Çok az canı kaldı olamaz bize de saldırıyor bu arada birileri. Şuradan kaçmamız lazım arkadaşlar canımız az. Patlayabiliriz Eren. Hadi oğlum şunu indirin bizim takımdakiler saldırın şuna. Ben de saldırmaya devam ediyorum o da bize saldırıyor 710 vurduk arkadaşlar Gemiyi döndürmemiz iyi oldu Şöyle ben şuna denizaltı yollayacağım Şöyle denizaltıları yolluyoruz Bir tane daha yolladık Başka denizaltı kalmadı Saldırmaya devam ediyoruz Bir tane roket Hadi patla artık be hadi be Ne çok canı varmış az bir canı kaldı ama Sıkıntı yok ve patladı İşte bu güzel indirdik arkadaşlar onu Süperiz ya Bunu da aldık arkadaşlar bu oyuna bayılıyorum. Gerçekten zafer ekranı da harika değil mi? Burada Kazandığınız Ödülleri Falan Gösteriyor Savaş Performansınızı Gösteriyor Kaç Hasar Verdiğinizi Falan Limana Geri Dönelim Arkadaşlar Yani Kısacası Oyun Bu Arkadaşlar Eğer Ki Aşağıdaki Linkten Kayıt Olursanız Muhteşem Ödüller Kazanıyorsunuz En Önemlisi Bence Arkadaşlar Bana Sorarsanız Premium Hesap Ve Kredi Arkadaşlar 2.5 Milyon Kredi Aşağıdaki Linkten Kayıt Olmayı Unutmayın Oyunu indirenler Yorumlara Yazsın Bakalım Belki Birlikte De Oyun Gireceğiz Arkadaşlar Ortak Savaş Kısmını birlikte oyun girebiliriz yani World of Warship'in devamı için de abone olarak ve like atarak destek olabilirsiniz bir sonraki videolarda görüşürüz hoşçakalın.